Üçel otogaz mühendisliğinden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü aracımız Mini Cooper Countryman. Aracımızın sahibi iki gün önce bizimle irtibata geçti ve aracına çikilin bir montaj yapmak istediğini söyledi. Marka seçeneklerimizi kendisine ilettik ve Aragon markayı tercih etti. Aracını getirdi bugün ve biz de aracına gerekli işlemleri uyguluyoruz. Öncelikle tamponu ve farları söküldü aracımızın. Ardından gerekli bağlantılar sağlandı. Pin girişlerinin takılacak olan remorkörlere sinyal ulaştırmak için ustalarımız gerekli işlemleri, kontrolleri sağladıktan sonra müşterimize teslim edecekler. Şu anda izlediğiniz gibi pin girişlerinin yapılabileceği kablolar teker teker bağlanıyor. Hepsi kontrol ediliyor. Ardından soketler yerlerine yerleştiriliyor ve pin girişi hazır hale getiriyor. İşlemlerin sonunda tampon yerine takılacak ve çekidinlerini en iyi şekilde kullanmaya başlayabilecek müşterimiz. Sizler de eğer çekidin bir bağlatmak istiyorsanız 3 Eurot internet sitesinden ziyaret edebilir. Telefon numaralarından bizleri arayabilirsiniz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın kendinizi. Çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.